gx'in x kare artı 5x eksi 3 ve h y'nin de 3 çarpı y eksi 1'in karesi eksi 5 olduğu verilmiş. Bizden de hog eksi 6'nın ne olduğunu bulmamız istenmiş. Bu arada bunu hog diye okuyorum ama aslında ortalarındaki, yani bu h ile g'nin arasındaki yuvarlağın bileşke fonksiyon işareti olduğunu unutmayın. Bileşke fonksiyon, bileşke fonksiyon işareti. Hatırlamanızı istediğim bir şey daha var. Hog eksi 6 aynı zamanda Şöyle yazayım, eşittir, g eksi 6'yı yazıyorum ve bunu h fonksiyonuna alıyorum. Evet, bunlar aynı şey. Burada hog eksi 6 demiştik, aralarında bileşke fonksiyon sembolü vardı. Burada da g eksi 6'yı h fonksiyonuna aldık. Başka bir deyişle yuvarlak yerine bu bileşke fonksiyon işareti yerine parantez koyduk. İkinci yazdığım görsel olarak da daha anlaşılır, öyle değil mi? Yine de buradaki de alışın çünkü zaman zaman bu da karşınıza çıkacak. Çıktığında sakın panik yapmayın ve bunun aslında bununla aynı şey olduğunu hatırlayın, tamam? Şimdi soruya geri dönelim ve sonucun ne olacağını bulalım. Önce eksi 6'yı alacağız ve g fonksiyonuna vereceğiz. Buradan g eksi 6'yı elde edeceğiz. Sonra da g eksi 6'yı girdi değeri olarak h fonksiyonuna verip, sonucu, yani hog eksi 6'yı ya da h fonksiyonu içinde g eksi 6'yı bulacağız. Bileşki fonksiyonlar, ilk bakışta göze biraz karmaşık ve zor görünürler ama yapmanız gereken tek şey, fonksiyonları adım adım değerlendirmek. g eksi 6 ile başlayalım. Buradan bir sayı elde edip, bunu h fonksiyonuna vereceğiz ve sonuç başka bir sayı olacak. Başka bir çıktı değeri elde edeceğiz. G eksi 6, eşittir. Eksi 6'nın karesi, artı 5 çarpı, eksi 6, eksi 3. Burası 36 eder, buradan eksi 30 gelir ve eksi 3. 36 eksi 33, 3 etti. G eksi 6, 3 olduğuna göre, G eksi 6 gördüğüm her yere 3 yazabilirim g fonksiyonuna eksi 6'yı verdiğimizde, g fonksiyonu bize çıktı değeri olarak ne veriyormuş? 3. Ve bu yüzden artık, h fonksiyonu içinde g eksi 6 yerine, h3 yazabilirim. O zaman geriye, h3'ün ne olduğunu bulmak kaldı. h3 eşittir, g fonksiyonunun çıktı değerine, h fonksiyonuna verdiğimizi bir kere daha hatırlattıktan sonra, h3 eşittir, 3 çarpı, 3 eksi 1'in karesi, Eksi 5. 3 çarpı 2'nin karesi, eksi 5. 3 kere 4, 12. Eksi 5. 12 eksi 5, 7. İşte bu kadar. g fonksiyonuna eksi 6'yı verince, g fonksiyonu bize 3'ü verdi. Sonra da 3'ü h fonksiyonuna girdik ve sonuç olarak 7 elde ettik. Burası 7'ye eşit. Yani başka bir deyişle, h fonksiyonu için g eksi 6, 7'ymiş. Son kez tekrar edeyim, g fonksiyonuna 6 verince 3 elde ettik ve 3'ü h fonksiyonuna girince de 7. Bu kadar basit.